Merhaba yeni Mesaj TV izleyenleri yine bir e, token incelememizde sizlerle birlikteyiz. E, genel piyasanın durumuna bakacak olursak kısaca hemen hızlıca geçmek istiyorum. E, bir saniyenizi rica edeceğim bu arada. Evet şunu sıfırlayalım. Evet. Şimdi e, borsalar da artmaya başladı kripto paralar da artmaya başladı ve en önemlisi piyasa değeri artmaya başladı değerli izleyicilerimiz. E, Bitcoin şu an 48.281 dolar civarından hatta devamlı artıyor. Şu an 312 oldu. Değer görüyor. E, %2'lik bir e, 24 saatte artış söz konusu. Ethereum'da %10'luk yaklaşık bir artış e, söz konusu. E, bu şekilde aşağı doğru coinler gidiyor. Yani ciddi bir Yukarı yönlü hareket mevcut. Evet, şimdi bugünkü programda size yeni bir token olan Props token'ı tanıtmak istiyorum. Ee, yeni Mesaj TV YouTube kanalımızda bu ikinci e, token tanıtımımız. Daha önce de belirttiğim e, gibi e, herhangi bir e, incelemelerimiz, e, analizlerimiz, tanıtımlarımız herhangi bir yatırım tavsiyesi içermemektedir. Yatırım tavsiyelerini arkadaşlar Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre danışmanlık yani menkul değerlerle ilgili danışmanlık yapan e, firmalardan almanız gerekiyor. Tanıdığınız arkadaşınız ya da YouTube'dan takip ettiğiniz e, kanalların tavsiyelerine kesinlikle uymamanız gerekiyor. E, çünkü bu yasal değil. Evet e, vakit kaybetmeden Propstok'una tekrar geçelim. Propstok'un... 1189. sırada 11.000 e, tok, e, token ya da coin'den 1189. sırada e, Coin market de 4285 kişi takip ediyor e, bunun haricinde 696.228.000 e, toplam arzı mevcut 2 yani, maksimum arzı ise 1 milyar yaklaşık ve şu anda 366 buçuk milyon props yani 37 props işlem e, görüyor dolaşan arzu olarak yıllık e, ulaştığı seviye en yüksek 0 19 26 cent civarı ve bu konuda da şöyle bir hesap yapacak olursak 0 19. 26 bölü 0 şu anki işlem gördüğü rakam 0 .0.01506 oldu bu arada. Evet, yani 12 kat. Şimdi, ee, yani ciddi bir düşüş söz konusu. Tekrar 19.019 sent 19 seviyelerine geldiği zaman yaklaşık yatırımınızı 12 kat değerlenmiş olduğunu göreceksiniz. Örneğin ben ee, bu tokana 100 dolarlık bir ee, yatırım yaptım. Ee, ama kesinlikle size tavsiye etmiyorum. Çünkü riskli e, yani potansiyeli olduğu kadar da riski olan bir token. E, dolayısıyla evet, şu, şu an bir yıllık grafiğinde izlersek şu meşhur 8 e, Mayıs darbesi diyorum. Elon Musk'ın e, Saturday Night e, Light Night Show başladığı o süreç düşüş trendi burada başlamıştı ve orada da ulaştığı 0.1548 15 e, 48 sen seviyesi e, Tabii bu bir yıl içerisinde olan değil Tabii daha öncesi de var şimdi geytiyor gelecek olursak Evet geytiyor gelelim şunu ben bir daha çizeyim sizi tam aktarabilmek için bakın RSI şu anda yüzde 28 buçuk civarında yani yatırım e, alabilecek e, bir seviyede diyebilirim henüz herhangi bir e, trend kırılımı söz konusu değil yani aşağı yönlü de seyredebilir e, yatırım için doğru noktada olmayabilir e, ama e, olduğunu da varsayarsak e, ciddi dediğim gibi bir kar bırakabilir şimdi gelelim size ben analizlerimi genellikle e, trend çizgisi üzerine yapmaktayım e, trend kanalı üzerine yapmaktayım Önemli olan bir token ya da coin'i incelerken e, doğru trend çizgisini yakalayabilmek. Şimdi bakın ben nasıl yapıyorum size bir örnekle göstereyim. Mesela şuradan bir yükseliş trendi çizelim. Şimdi ben trendimi bu şekilde belirledim. Olmayabilir ama e, olması için güçlü bir trend hikayem var. O da şu destek seviyesi. Bakın destek seviyelerine baktığınız zaman bunlar da örtüşüyor. Yani dolayısıyla bu doğru bir trend çizgisi olabilir. Yukarı yönlü. Şimdi gelelim aşağı yönlü trend çizgimize. Onu da buradan alırsak eğer şöyle bir trend çizgisi çizdiğimizi varsayalım. Bakın şimdi. Bu doğru mu derseniz bu doğru olmayabilir. Çünkü destek noktaları birbiriyle kavuşmuyor. Ee, daha farklı yapmak istiyorum. Tabii e, bu işte profesyonel olan forex'ten gelme e, arkadaşlarımız vardır. Onlar doğru analizleri yani teknik çizimleri daha iyi, doğru şekilde yapacaktır ama bu da benim kendi stilim. E, katılmayabilirler. Ben e, yatırımlarımı bu çizgilere göre yapıyorum ve genelde kazanıyorum diyebilirim. Şimdi bunun eğer e, aşağı yönlü bir trendte yer aldığını düşünürsek bu rakam şu seviyelere gelebilir. Yani 0.10 e, centlere kadar 0.01 centlere kadar gerileyebilir. Tabi bu da baktığınız zaman e, yaklaşık yüzde şöyle baktığımız zaman ciddi bir e, zarar getirir yani ona göre risk risk alamayacağınız yatırımları yapmamanızı tavsiye ederim Ben zaten hemen yüzde 5 altına stopumu koymuşum benim için problem yok şimdi gelelim buradan yukarı yönlü yani düşüş trendini kırması için şu seviyeleri geçmesi gerekiyor 012 12 sen seviyelerini 0 13 sent seviyelerini Hatta sıfır 13 buçuk sent seviyelerini kırarak tekrardan yükseliş trendine girmesi gerekiyor kırdığını ve bu noktadan aldığımızı varsayarsak bunu isterseniz üst tren çizgisine değdiği zaman 17 kat size değer kazanacaktır Ben 100 lira 100 dolar yatırdım 100 dolarım 1700 dolar olarak bana kazanç sağlayacaktır Tabii satış stratejilerinizi unutmayın e, fiyat 2 kat yaptığı zaman e, genel olarak %50'si e, elden çıkartılır. Ama tabi bu alacağınız risk de bağlı. Ben çıkartmıyorum. E, çünkü bu zaten benim için e, gele, yani orta ve uzun vadeli bir yatırım. Dolayısıyla beklememde sıkıntı yok. Şimdi e, Trilling View'e geldiğimiz zaman e, burada çizdiğim trend çizgilerim var. Düşüş ve e, yükseliş trendleri. Bakın mesela ben ilk e, satış hedefimi 0.45'e koymuşum yaklaşık 3 katına koymuşum 3 katına geldiği zaman kar almak maksatlı yüzde 30'unu ya da yüzde 25'ini elden çıkartacağım muhtemelen şimdi bunun daha da bir e, hacimle e, geldiğini varsayarsak yani hacimle birlikte fiyatını yükseldiğini varsayarsak en üst tren çizgisine değdiği zaman yüzde 14 diğer tarafta yüzde 17 görünüyordu Yani yaklaşık bu rakamlar tam bir e, şey vermez e, doğruluk vermez 3-5 aşağı yukarı olabilir Bakın arasay arasaya baktığımız zaman arasay şu an trading ve e, trading Wave verilerine göre ve kukoyun borsasına göre yüzde 36 ama geytiyor bakarsanız geytiyor da yüzde 28 e, seviyelerinde Dolayısıyla e, analizleri şimdi e, Tim e, trading Vivi'nin bu sorunu ne bilmiyorum ya da Gate.io'nun onun sorunu ne bilmiyorum ama trading Gate.io'nun onun e, bu tokenlarını ya da koyunlar listelediği token ya da koyunları analizini grafiğini vermiyor sanırım aralarında bir anlaşmazlık var bilen arkadaşlar varsa yorumlara da yazabilir ya da kendi kanallarında yayın yapıyorlarsa bunu açıklayabilir e, sevinirim bunun dışında size props token'ı bu şekilde tanıtmış oldum e, token tanıtımlarımıza devam edeceğiz e, bunun dışında size ne söyleyebilirim piyasaları sayacaktım onu atlamışım özür dilerim şimdi props token'ın e, başlıca gt kucoin okex e, coinex ve maxi e, listelenmekte e, eğer e, hacimle birlikte ciddi bir fiyat artışı yakalanırsa muhtemelen Coinbase e, efendime söyleyeyim Binance ya da Huobi gibi e, diğer e, sitelerde de borsa kripto para borsalarında e, listelenecektir bu da tabii ki haliyle değerini katlayacaktır arttıracaktır Evet bu akşamlık e, yayınımız bu kadar burada sona eriyor prop stokunu tanıtmaya çalıştık e, Evet seste bir problem oldu sanırım. Prox token'i tanıttık ee, sizlere bizi takip ettiğiniz için izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Yorumlara e, incelememizi istediğiniz token ya da coin önerilerinizi yazabilirsiniz. E, bunun dışında bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. İyi akşamlar diliyorum.